Poco çıktı. Bu hesapta Poco yok. İzmir Akbasa bugün sizlerle beraber e, stars kutu açılımı yapacağız. E, stars'tan şöyle. E, bu benim ikinci hesabım. Yani ayrıyeten ikinci hesabımı açtım. E, toplam 23 filan kutu var. Öbür hesabımda 5000'lik de var. E, çok uzatmadan açalım. Tabi gelirse kutu. kız elmas arkadaşlar bunda daha hiç elmas çıkamam çıkaramadım elmas e, kıyafet al e, karakterlere kıyafet aldığım oluyor kıyafetlere karakterlere kıyafet almam oluyor kutu gelirse <gülüyor> o Ah ben 15 zannettim. Ebre hesabımda 70 tane taşım var yani elmasım. Bu sefer bonus gelmedi. Arkadaşlar bu arada kulübümüze de katılın. Hoşlar. diye yeah. Bonus yok. Yok kutuyu açsam açmasam ama neyse bundan devam edelim. En son açacağız büyük kutumuzu. Hadi elmas açtık. Arkadaşlar karakter öbür hesabıma çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben daha geçenlerde çıkardım. Her karakter çıkardığınızda seviyeniz... Yani karakter çıkaracağınız seviyeniz ne kadar varsa o kadar da düşüyor. Yani gücüne göre herhalde Güzemli veya Destans'ı çıkardım. Bir çıkardım. Max'in kank... Max çıkarmıştım ya bir videoda. Onun kankası çıktı bu seferde. Bir tane kankası zaten onu açalım. Sonra büyük kutudan sonra öbür hesabımda dokuz kutu var. Bugün de internet ya. Bu büyük kutu bu öbüründen biraz farklı yani buna karakter çıkma oranı daha yüksek arkadaşlar da poco çıktı bu hesapta poco yoktu evet arkadaşlar hemen şuradan poco'ya bakalım arkadaşlar karakterleri maxlayıp daha güçlü bir seviyeye getirebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi ben biriktiriyorum. Karakterleri en kolay makslamak bu şekilde. Almayın buradan hiçbir şey. Kutudan çıkarsa çıkar ama onun dışında almayın. Arkadaşlar ben öbür hesabımı geçip geleyim. Evet arkadaşlar çılgın hesabımıza geçtik. Bu arada arkadaşlar ben 8 biti almak üzereyim. Aha büyük kutu açmışız. 3 kutu çıktı. Bu arada Aykut falan hep oyunda şu an arkadaşlar. Aha aksesuar çıktı. Atma. Arkadaşlar aksesuar e, oyunda yani maçta kullandığınız nasıl maçta kullanırken sizin işinizi kolaylaştır, kolaylaştıracak. Ee, oyununuzu kolaylaştıracak malzeme her oyunda 3 tane oluyor ve her oy, bir oyunda 3 tane de kullansanız da öbür oyunda yeniden 3 tane geliyor evet arkadaşlar e, ben, benim en sevdiğim karakter şu an bende olan Max ama 8 biti almak çok istiyorum yani. 6000 kupa olmak acayip istiyorum. Arkadaşlar kaç tane taşım oldu? 86 tane taşım olmuş. Arkadaşlar size çıkardığım karakteri de göstereceğim. Geçenlerde çıkardığım karakteri de yani kan kast edeyim. Karakteri de göstereceğim. Ya ben her türlü sekiz biter şeyden daha iyi tercih ederim. Karakter çıkmadı bunda. Üç. Arkadaşlar bunda yani taş, taş acayip fazla çıkıyor. Arkadaşlar şuradan göstereyim. Aksesuarı aksesuar çıkardık. Arkadaşlar yeni çıkardığım karakter bu B. E bunu, bu da Turbo Max. Öyle arkadaşlar kulübüme katılmayı unutmayın. Bir dakika kardeşler. Ama 800 kupa üstünde gerekli. 800 kupanın üstünde olmanız gerekli. 800 kupanın üstünde olmanız gerekli. Bir daha sarsa rahatsız etmeye alacağım. Ben siz yorumlar kısmına yazın. Ben katıl, katılacağınız zaman... Gereken kupayı sıfır yapıp katıldığını, katıldığınızda geri 800 arttırırım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın evde kalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.